Merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz e, Atış programının biraz müsait değildi Görevliler e, etrafımızda ama Görevliler bizi çekmeyin dediler e, Atış programının biraz üstünde yer vardı müsait Görevliler az önce gezdi baktı Müsait olduğu için bizi buraya çıkarttılar e, Bugün Canik TP9SF Tanı, tanıtım, Tanıtımını Yaptığımız silah Atış yapacağız Tar 9'dan farkı ne? Bir bakalım. Önce her zaman dediğim gibi emniyet. Taşırken bu şekilde taşımayın. Az önce bastık mermileri bir şeyleri. Ve emniyette taşıyoruz. Buraya gelirken emniyetteydi. Şu anda emniyetini açtım. Elle gözle bir kontrol, boş kontrol yapalım. Silahımız boş. Şu anda şarjları bastık. Bismillahirrahmanirrahim. Şu anda 9 tane mermi var içinde. Atış yapacağız. Tekrar ve gözle kontrolümüz yaptık, silahımız boş, mühimmat attık, plastik olmasına rağmen altı yani polimyer olmasına rağmen gayet güzel, SAR9'dan bir tık daha iyi diyebilirim, kendimce bu tabii ki, herkes için her şey fark eder SAR9 biraz daha sert tepiyordu, bu biraz daha yumuşak tepmesi, gayet güzel, kardeşime hayırlı uğurlu olsun Allah kötü günlerde kullandırmayı nasip etmesin. Emniyetimizi alalım. Silahımızı kaldıralım ortalıkta. Kardeşimizin ruhsatlı silahı. Allah hayırlı günlerde kullanmayı nasip etsin. Kötü emellerde kullandırmayı nasip etmesin. Videomuzu izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.